Evet arkadaşlar Edremit'teyiz, Edremit çaresindeyiz hemen Cumhuriyet Meydanı'nın yanında burası arkadaşlar Çağrı Elektrik'teyiz elektrik firması zaten Çağrı Elektrik diye bakın kocaman yazıyor Çağrı Elektrik toptan parakende demiş 0545 722 13 30 telefon numarası arkadaşlar kocaman Çağrı Elektrik diye yazıyor bakın zaten görüyorsunuz burası elektrik firması kabloları görüyorsunuz önde Normal telefonda 373 14 33 arkadaşlar. Şimdi içeri doğru giriyorum. Burada avize, aydınlatma, toptan parakende, elektrik malzemeleri, tesisat, taüt plan proje bunlar işleri yapılıyor arkadaşlar. Yüksek gerilim, AG, OG, trafo bunların hepsi var. Burası dükkan malzeme daha çok var burada tabi. Taahhüt işleri de yapıyor gördüğünüz gibi. Malzemeleri görüyorsunuz. Yukarıda avizeleri görüyorsunuz. Her taraf malzeme dolu arkadaşlar. Telefon numaralarını biraz önce söyledim size. Eğer Edemit değilseniz ya da Körfez değilseniz Körfez'e hitap ediyor bir firma. Elektrikle ilgili bir sorununuz, bir işleyiniz varsa buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü tesisat işleri de yapılıyor. Bakın ışıkları yanıyor. Görüyorsunuz avizeleri Telefon numaralarını biraz önce söyledim size. Yetkililer bakın zaten burada. Babaoğlu çalışıyorlar. Görüyorsunuz. bayağı eski bir firma. Herhalde 40 senelik var değil mi abi? Aşağı yukarı 40 senelik var. Şimdi oğlumuza geçecek herhalde. Ona devrediyorsun yavaş yavaş. Tamam arkadaşlar görüyorsunuz. Yetkilileri gördünüz. Avizeleri gördünüz. Kenardaki kutuların içinde malzemeler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Toptan paraken de yapıyor. Tesisat, taahhüt, aydınlatma, avize, malzeme, plan, proje, tesisat, taahhüt. Bunların hepsi var. Gördüğünüz gibi. Eğer Körfez'deyseniz sizleri de buraya bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.